Gayrimenkul sektörü, yatırım sektörü hayatımızın vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Nasıl yatırım yapacağız? Nasıl daha tasarruflu, daha iyi bir yatırım nasıl yapacağız? Bu sorular herkes her, her zaman sorar. Gayrimenkul sektöründe bu işin duayeni bir üstadımız, bir hocamızla beraber olacağız biraz sonra. Nasıl yatırımlar yapılması gerekir? Nasıl yol izleyeceğiz? Ve doğru yatırımı, yanılmadan nasıl yatırımlar yapacağımızı Bilgilerini alacağız. PR Prestige Proje Yatırım Ortaklığı olarak 17 yılı aşkın süredir gayrimenkul sektöründe hizmet vermekteyiz. Bizim işimiz çoğunlukla gayrimenkul sektöründe arazi geliştirme ve proje oluşturma şeklinde gerçekleşmektedir. Arkamda görmüş olduğunuz haritada da görüleceği şekilde ham arazi diyebileceğimiz toprak parçalarının imar uygulamasına girme şeklinden ticari, e, sanayi, konut şekline dönüşmesine veyahut da mutlak tarım arazilerinden e, sanayi alanlarına kadar birçok alanda projeleme yapmaktayız. E, kazansız yatırım yoktur, yanlış yatırım vardır. Bu bağlamda şu üçlemi her zaman müşterilerimize ve yatırımcılarımıza sunmaktayız. Diyoruz ki doğru zemin, doğru zaman ve doğru mekan ve bu alanlarda yapılan yatırımlar her zaman için kazandıracaktır. Bir de müşterilerimize şu şekilde tavsiyelerimiz var. Bir yatırımcı olarak yatırım yapmak için yola çıktıklarında önce kendilerine sormaları gereken 3 tane soru var. Bu 3 soruyu kendileri öncelikle cevaplayacaklar. Ona göre yatırımlarını şekillendirecekler. Birincisi alırken emsallerini nazarla ucuza alabiliyorlar mı? Bu soruyu soracaklar. Devir teknoloji çağı, teknoloji çağında kıyaslamalar çok mümkün. Çok hızlı şekilde interaktif ortamlardan kıyaslama yaparak bunu ortaya çıkarmamız mümkün. İkinci sorumuz şu olacaktır. Gayrimenkul aynı döviz, altın gibi bir yatırımdır. Nakde dönmek istediğinizde, bozdurmak istediğinizde bozdurabiliyor musunuz? Çok hızlı bir şekilde bozdurabiliyorsanız bu gayrimenkul mantıklıdır. Üçüncü sorulması gereken soru ise şudur. Çok önemli bir mesele oldu. Hızlı bir şekilde gayrimenkulünüzü bozdurmanız gerekti. En kötü durumda aldığınız fiyata bozdurabiliyor musunuz? İşte bu üç sorunun cevabını veren gayrimenkul her zaman için alınıp satılabilen bir gayrimenkuldür. Halk dilinde biz buna kelepir diyoruz. Kelepir kavramının tam olarak karşılığı olmuş oluyor. Peki gayrimenkulde bu tarz bir gayrimenkulde aramamız gereken nedir? Bunun da yine üçlü bir sorusu var. Birincisi gayrimenkul dediğimizin muhakkak etrafında yolu olacak. Yolu olmayan gayrimenkul takdir edersiniz ki tercih edilecek bir gayrimenkul değildir. İkincisi etrafında muhakkak medeniyetten emare olacak. Yani dağda bile bir yer alsanız bir köy olacak etrafında şunu diyebileceksiniz. Bu köy yarın öbürsü gün büyür, gelişir ve buraya gelir diyebileceğiniz bir medeniyet emaresi taşıyacak. Üçüncüsü mümkünse gayrimenkulünüz yüksekte, havadar bir alanda hafif meyilli olacak. Bu şekilde olan gayrimenkuller her zaman için sahiplerine doğru zaman ve doğru zeminde tercih edildiklerinde doğru mekan olarak çok büyük kazançlar elde ettirecektir. Arazinin kıymetlenmesi arazi yolculuğuna tarla olarak yani tarım arazisi olarak başlar. Yani tarım arazisi deyince ekilir, ekilir, biçilir alanlar anlaşılabileceği gibi üzerine hiçbir işlem yapılmayan taşlık alanlar da anlaşılabilir. Yolculuğuna, toprak parçası olarak başlar ve durumuna göre şekillenmeye başlar. Biz bu alanlarda da hizmet vermekteyiz. Yani bizim alanımız sadece ve sadece imara dönüşmüş üzerine ürün yerleştirilebilecek sanayi alanı veya ticari alan, konut alanı değil. Aynı zamanda tarım alanlarına da hizmet veriyoruz ve bunu da destekliyoruz. Ülkemizde bakın şu son... 10 yılda gıda sıkıntısı çok yüksek seviyede olmaya başladı. Buna da buradan dikkat çekmek istiyorum. Biz de kendimizce bununla alakalı tarım alanlarının yok edilmemesi ve tarım alanlarının korunması taraftarıyız. Ama onun haricinde şehirlerin büyüme gerçekliği var. Hem insanların çoğalması hem de faaliyet alanlarının çoğalmasından dolayı şehirler gittikçe büyüyor. Buna istinaden de artık tarım yapılamayacak, gıda üretimi yapılamayacak yerlerde şehre katılmak üzere projelenmeye başlıyor. Evet şu anda Türkiye'mizdeyiz. Harita olarak baktığımızda Türkiye haritasını görmemiz mümkün ve Türkiye'mizin gözbebeği İstanbul'a doğru ilerlemekteyiz. Buradan bizim faaliyet alanlarımızı sizlere sunmaya çalışacağım. Şu anda görmüş olduğunuz nokta bizim olduğumuz konum. Şu anda Başakşehir'deyiz. Başakşehir konum olarak e, zemin sağlamlığıyla bilinen ve son dönemlerde 2000'li yıllardan sonra yapıldığı günden bu yana hem yatırımcısına hem de oturumuna çok kazandıran ve memnun eden bir bölge. Şimdi ise e, Kanal İstanbul projesiyle bizim ismini bildiğimiz yeni şehir projesine doğru ilerleyeceğiz. Alper kardeşim birazcık yaklaştırsın. Şu anda renkli alanda görmüş olduğunuz proje 453 milyon metrekarelik Kanal İstanbul projesi. Yani yeni şehir planının oluştuğu alan Arnavutköy bölgesi. Nereden başlıyor? Yeni şehirden başlıyor. Yukarı doğru alabilirsek birazcık Alper Bey. Yeni köyden başlıyor. Şöyle burası hava alanı gördünüz. Burası Yeniköy, Yeniköy'den itibaren kanal giriyor ve 43 kilometre boyunca Tayakadın, Boyalık, Baklalı, biraz daha aşağıya inelim, Dursunköy ve ilerleyen tarafta hemen Dursunköy'ün karşı tarafında Çilingir, Bosna ve Hacımaşlı Şamlar üzerinden şurada görmüş olduğunuz şu mavi nokta zaten e, morumsu nokta daha doğrusu su yüzeyidir ilerlediğimiz zaman küçük çekmeceye bağlanıyor. Biraz daha aşağı doğru gelelim. Küçük çekmece bağlantısını göstereyim. Buradan Şahintepe Altın Şehir üzerinden küçük çekmece gölü üzerinden Marmara Denizi'ne Karadeniz'i bağlıyoruz. 43 kilometrelik uzunlamasına bir yolculuktan bahsediyoruz burada. Şehrimizin yeni kurulacak şehrimizin hemen yanında İstanbulumuzun iki telli bölgesi şu anda sanayi anlamında Avrupa yakası açısından çok önemli bir bölge. O bölgenin yeni şah damarı diyebileceğimiz Hadımköy Sanayi Bölgesi var. Kaya, Ömerli, Yeşilbayır, Akpınar Sanayi Bölgesi ve burada toplamda 35 milyon metrekareye kadar ulaşan Yassa Bölgesi ile birleşen bir sanayi alanı var. 1 milyon 500, 1 milyon 600 bin istihdamın oluşabileceği bir bölge var. Ve şehrimiz hemen bunun eteklerinde kuruluyor. Özellikle burası çok önemli. Bunu özellikle beyan etmek istiyorum. Arnold köy Belediyesi'nin resmi e, imar rehberinden de baktığımızda yeni şehrin planlanmış halini görmemiz mümkün Öncelikle şunu belirtmek istiyorum e, Arnold köy şu anda yeni bir şehircilik oluşumunda gerçekten Türkiye'nin yapmış olduğu, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu en büyük planlardan bir tanesi. Tarihler boyunca medeniyetlerin oluşumu hep yol etrafında şekillenmiştir. Bakarsınız baharat yolu, ipek yolu, kervanların yürüyüşleriyle şehirlerin merkezlerini oluşturmuştur ve ticareti oluşturmuştur. Bu bağlamda yol medeniyettir diyoruz ve yolların oluşumuna göre şehir oluşur. Şehrin şekli oluşur. Bu bağlamda yeni şehre döndüğümüzde şunu görüyoruz. Kanalla bölünmüş iki tane şehir çıkıyor karşımıza. Bir taraf ada kısmında kalıyor, diğer taraf ise yeni Avrupa yakasını oluşturacak kısım, Hadımköy kısmı dediğimiz kısım. Her iki tarafta da en küçüğü 41 metreden en büyüğü 55 metreye kadar 52 metre 41 metre kare ve 55 metrelik yollar görüyoruz. Bu yolu şöyle anlatayım ben size, ee, Türkiye'de yaşayan herkesin, İstanbul'u bilen herkesin bildiği Aksaray Vatan Caddesi'nin yol büyü büyüklüğü 40 metredir. Ve bu yollar oradan daha büyük bir şekilde inşa edilmiş. Ve bu yollar ilerlediğimiz zaman görüyoruz ki kanalın her iki tarafını yani şehrin her iki tarafında 3 tane burada olmak üzere, 3 tane burada olmak üzere sarıyor. Bakın aynı yollar sürekli olarak hem bu tarafta hem bu tarafta devam ediyor. Burası havaalanı, havaalanın yanından kanal boyunca devam ediyor. Kanal boyunca şöyle bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Kanalın etrafında boğazdaki yaşamış, yaşamış olduğumuz problemin yaşanmaması için 43 kilometre boyunca hem doğu yakasında hem batı yakasında sürekli parklar mevcut. Bu parkların aralarından sadece yolda geçişler var ama bina yapılmış değil. Yani bir vatandaş Kanal İstanbul projesinin etrafından dolaşmak istediği zaman buradan yola çıktığında 43 kilometre boyunca önüne hiçbir bina çıkmadan yürüyerek Marmara Denizi'ne karın... Karadeniz'den Marmara Denizi'ne gidebiliyor. Karşıya geçip de Marmara Denizi'nden Karadeniz'ine tekrar yürüyerek geri gelebiliyor. Ayrıca burada belirtmek istediğim çok önemli bir nokta var. Karadeniz kenarına gelmişken tabii ki Türkiye'nin medarı iftiharı İstanbul Havalimanı'nı da e, anlatmadan burayı geçmek mümkün değil. Şu anda görüyorsunuz İstanbul Havalimanı gerçekten hem konumu itibariyle hem büyüklüğü hem de planlanması şekli itibariyle Avrupa'nın en büyük lojistik havalimanlarından biri olma özelliğine sahip. Dünyanın lojistiği görmüş olduğunuz şu alan üzerinden dönüyor. Durum böyle olunca da bu lojistik merkezinin hem iç hatlar bağlamında hem de dış hatlar bağlamında etrafında oluşacak lojistik merkezlerle desteklenmesi gerekiyor. Bu bağlamda yukarıya doğru deniz kenarına doğru ilerlersek Yeniköy'den doğru bu bağlamda şurada Karaburun diye bildiğimiz bölgede Haydarpaşa'da hizmet vermekte olan Haydarpaşa Limanı kaldırılarak hem Ambarlı Limanı'nın yükünü azaltmak için hem de burada yurt dışından gelen malların deniz yolculuğuyla devam etmek istemesi durumunda gidebilmesi amacıyla bir gümrük sahası düşünülmekte. Buradan biraz daha ilerlediğimiz zaman... Hemen havalimanının etrafından gördüğünüz gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanan Kuzey Marmara Otoban Bağlantı Yolu'nu görüyoruz. Biz bu yolu Kuzey Marmara Otoban Yolu olarak biliyoruz ama yolun asıl ismi transit yol. Transit yolun temel amacı ne peki? Transit yolun temel amacı şu, malum çok kalabalık olan İstanbul trafiğinin yükünü azaltmak. Yani Avrupa'dan veya Anadolu'dan veya hatta Orta Doğu'dan gelen malların, İstanbul trafiğinin içerisine girerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya Boğaziçi Köprüsü'nden İstanbul'un içerisine girerek trafik fazlalaştırmaması bu bağlamda da buraya yönelerek buradan trafiği e, azaltarak ilerlemeleri yönünde inşa edilmiş bir yer. Bu bağlamda da burası çok ciddi bir lojistik kenti olma yolunda ilerliyor. Ne anlamda lojistik kenti oluyor? Buradan gelen araçlar eğer ki ürün bağlamında e, ham madde getiriyorlarsa biraz önce bahsetmiş olduğum Hadımköy Yassıören o bölgede oluşacak sanayilerde ürünlerin işlenmesi açısından çok önemli. Eğer gelen mal transit geçecekse havalimanına, hava yoluyla gidecekse havalimanına teslim olacak. Deniz yoluyla gidecekse deniz gümrüne teslim olacak. Bu bağlamda da şehrin kalbinde çok ciddi bir lojistik ağı oluşturulmuş olacak. Arnavutköy bu bağlamda da çok önemli. Onun haricinde bir de çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Malum gündemimiz çok acı bir olay. Ee, yakınlarını kaybedenlere e, başları sağ olsun diyorum. Ülkemiz çok ciddi bir sınavdan geçti bu bağlamda. Yakın dönemde çok ciddi 100 yılda bir başa gelecek bir felaket yaşadık. 3 tane deprem en son 3. de yaşadık ne yazık ki 3 tane ana deprem yaşadık ve 10 tane ilimiz bundan çok ciddi anlamda etkilendi. Çok büyük 50 bine yakın çok büyük kayıplar verdik. Bu kayıplar bize gösterdi ki şehirlerin oluşumunda zemin gerçeğini bize çok ciddi anlamda gösterdi. Ne yazık ki bugünkü e, rasathanelerin bize vermiş olduğu bilgiler gösteriyor ki şehirlerin oluşumunda zeminlerin tercihi çok önemli. Yani fay hatlarına yakın yerlerde kurulan şehirler ne yazık ki ne yaparsak yapalım zarar görüyor. Bu bağlamda buna da değinmek istiyorum. Arnavutköy yeni şehir planlaması açısından bu bağlamda da çok önemli. Zeminin çok sağlam olduğunu burada görmemiz mümkün.